Sabah erkenden Kudüs'e Dönerken Bir inci Ağacı Gördü Şah İsa Hayli Acıkmıştı Yolda giderken İmanı Güçlendirdi İsa Ağaçtan Ağaçtan İncir toplamak istedi. Fakat ağaçta incir bulamadı. Yapraktan başka bir şey yoktu dalda. İmanımızı Güçlendirdi İsa İsa bu yurdu Ağaca Bir daha meyven Olmasın kartiyen Ağaç kurulu Gürüyen kökünden imanımızı güçlendirdi İsa Talipler üs bütün hayret ettiler ağaç kurudu diye söyleriler nasıl kurudu böylece dediler imanımızı güçlendirdi İsa imanımızı güçlendirdi İsa. İsa dedi ki, İman eyleseniz, sizde kuşku ve şüphe etmeseniz, daha büyük mucize yaparsınız. İmanımızı güçlendirdi İsa Doğa kalk denize atla derseniz Atlar imana dua ederseniz Dirletiğiniz her şey alırsınız Güçlendirdi İsa Kervan'ım imanla dua edelim Dileklerimizle hakka gidelim Dua ederken şüphe etmeyelim İmanımızı güçlendirdi İsa İmanımızı güçlendirdi